Arkadaşlar, Türk Metal Topluluğunda ben çeşitli aşamalarda uzun yıllar çeşitli hizmetler yaptım. Rahmetli Genel Başkan Mustafa Özbek Bey'le onun baştanışmanını yaptım. Başlayan çalışmamız Türk İş'te devam etti. Sen Genel Başkan'la da çalıştım Dolayısıyla emek hareketinin bütün sorunlarını bir akademisyen olarak, bir hoca olarak yaşayarak o sorunların çözümüne katkı sunmaya çalışarak bugüne kadar geldim. Bugün Türk Sendikacılarının geldiği yerde özellikle sayın Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Bey ve Perül Bey onların çalışma arkadaşları büyük mücadeleler verdiler. Ben bunun en az 30 yılına şahit oldum. Onları farklı yüzeylerde birlikte çalışıyoruz. Sayın Genel Başkan çok önemli bir sözde bak, sözünü tamamladı. İşçiler için hepimiz için emekçiler için bireysel olarak varlığımızın en temel unsuru emeğimiz. Toplumsal varlığımızın en önemli temeli de vatanımız. Vatan ve emek bunlar birbirinden ayrılmaz unsurlardır. Birbirinden ayrılmaz ilkelerdir. Vatanımıza ve emeğimize saygı çıkacağız. Ben birkaç yılda ifade ettim. Biz Türkiye biliyorsunuz yaklaşık 20. yüzyılı, 19. yüzyılı az gelişmiş ülke olarak yaşadık. Ama son 2000'li yıllardan itibaren Türkiye adeta yapı değiştiriyor, yapı değiştirmeye devam ediyor. Gelişme yolunda önemli mesafeler katettim. Bütün bu dönemin karşılaştığımız her sorunu biz birlikte ancak aşabiliriz. Burada da emeğimizi ve vatanımızı koruyacak. O temeller üzerinde yükseltecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Kalkınmak için bu son 20 25 yılda gerçekleştirdiğimiz başarıların arkasında Türkiye'nin kalkınma sürecinde sermayenin çok önemli bir rolü var. Onun için ben şunu söylüyorum. Biz sermaye düşmanı değiliz ama biz sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Bu sadece anayasamızda yazan bir ibare, bir hüküm değil. Bu bizim geleneğimizde vardır. İmparatorluk geçmişimizde de aynı anlayışın izlerini, temellerini bulursunuz dünyada ilk toplu sözleşmenin yapıldığı topraklar bizim topraklarımızdır, bizim ülkemizdir. Kendi çağdaşlarıyla bukayasal olarak çalışanların aldığı ücreti ortaya koyan, tarihsel çalışmalar yapan tarihçilerimiz var. Ömer Gültü Barka bin yıllarda çeşitli büyük inşaatlarda, köprülerde, camilerde, külliye inşaatlarında çalışan işçilerin kendi çağdaşlarıyla ücretlerini mukayesef etmiştir. En az on katı fazla olan bir refah seviyesine Türk işçisi o da sahiptir. İmparatorluk döneminde Kerim Devlet anlayışı yani cömert devlet, koruyucu devlet anlayışı vardır. Cumhuriyette bu geleneği daha ileriye taşıyan bir yaklaşımla sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Dolayısıyla biz Cumhuriyetle birlikte cumhuriyeti demokrasiyle buluşturdukça bu sosyal devlet anlayışının daha da genişleyeceğini, daha da büyüyeceğini biliyoruz ve buna inanıyoruz. Bizim çabamız da bu yöndedir. Olağanüstü şeyler yapmıyoruz. Türkiye değerli başkanlarımız konuşmalarında bahsettiler. Özellikle COVID salgınından sonra dünyada yaşanan büyük kriz karşısında hem COVID döneminde Türkiye önemli bir başarıyı sağlık alanında gerçekleştirdi. Devasa gelişmiş ülkelerin hastanelerinin önünde insanlar sokaklarda ölürken Türkiye başta batı ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde nerede bir Türk varsa onu özel uçaklarla getirdi ve Türkiye'de tedavi etti. Pandemiden böyle başarıyla çıktı. Bu bu Türkiye'nin gurur kaynağı sağlık sistemi, doktorlarımız, sağlık emekçilerimiz olağanüstü büyük bir sınav verdiler ve oradan başarıyla çıktılar. Arkasından Ukrayna Rusya Savaşı bu savaşta Türkiye çok önemli işler yaptı. Dünya sisteminin adeta şaşkına döndüğü, krizler yaşadığı bir dönemde tahıl kriziyle karşı karşıya kalan yani tahıl krizi, krizi ne demek? Açlık demek. Özellikle yoksul ülkeler için, mazlum haklar için, Afrika için açlık tezgidi demek. O koridoru Türkiye açtı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ona öncülük etti. Birleşmiş Milletler dahil herkes Türkiye'ye teşekkür etti. Bu Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Deprem. Depremde de çok şükür sadece devlet değil, Başta Türk iş olmak üzere, TİSK olmak üzere. Sayın TİSK Genel Başkanı söyledi, ihtiyaçlar değişiyor. Ben o gece kendisiyle telefonda konuştum. Sayın Başkan dedim ısıtıcıya ihtiyaç var. Binlerce ısıtıcıyı tırlarla bölgeye gönderdim. Türk iş Başkanımızla yine o gece ben kriz merkezindeydim. Görüştük. Maden işçilerimizi Kurtarma ekiplerini, maden işçilerin bu konudaki uzmanlığını biliyorsunuz. Onlar, onlara teşekkür ediyorum buradan. Ergun Bey ve Maden İşçileri Sendikamız Başkanımız Hakan Bey, organize ettiler ve o işçileri hava yoluyla, o günkü hava şartlarını hatırlayın, hava yoluyla bölgeye nakletmek için organizasyon yaptık emeklerine sağlık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu sorunları Türkiye çözecek bir ülke. Değerli arkadaşlar. Dünkü Türkiye yani bahsettim. Milli mücadeleden çıkmış, şartların olumsuz olduğu, dünyanın en güçlü devletlerine karşı milli mücadeleyi başarmış bir Türkiye. Yoksun ama bağımsızlık fikrine sahip onurlu bir ülke. Gazi Paşa'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadele aynı zamanda batı emperyalizminin ikinci defa yenildiği mücadeledir. Bir, birincisinde Çanakkale'de yenildiler. Emperyalizm ilk defa Çanakkale'de yenildi. İkincisinde onları milli mücadele deyildik. Yendiğimiz sadece Yunan değil, İstanbul işgal altındaydı, İngilizler işgal altındaydı. Antep Fransızların işgal altındaydı. Bütün batı sömürgeleri buraları işgal etmiştir. Biz onları mağlup ettik. Ama ondan sonra Türkiye'nin yoksulluktan kurtulması, harekete ekonominin harekete geçmesi uzun zaman aldı. Ekonomik kalkınma buradan atacak değilim. Kolay bir süreç değil ama Türkiye çok şükür bugün bunu başaracak aşamaya gelmiştir. Türkiye Çin'den sonra pandemide arkasında pandemi sonrasında Çin'den sonra dünyanın en hızlı büyüyen bir ülkesinden biri oldu. Ve bu büyüme Türkiye'nin sanayisi sürüklemiştir. Sanayi içinde de metal endüstrisinin önemli bir işlemi vardır. Giri vardır, geri vardır, metal işçilerinin emeği vardır. Biz geleceğimize ümitle bakıyoruz. Neden ümitle bakıyoruz? Üretimin gücümüze Duyduğumuz güvenden dolayı ümitle bakıyoruz. Türkiye'nin üretim gücü, Türkiye üretimiyle büyüyor, sanayi üretim ile Son hikayedeki sanayi üretim verilerine bakın, bu dinamizm hala devam ediyor. Bunu biz Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla da biliyoruz. Türkiye 250 milyar dolara aşan geri ihracat ile Çünkü zamanda şartlar kötüydü dedim. Elbette yoksul bir Türkiye, her başına düşen 58 dolarlık bir ekonomiden bugün 10.000 bin, 10 bin dolar üzerine geldik. Bunun içinde emeği olan birçok geçmişte ona saygımız ve minnet duygumuzu her şartta belir ifade ediyoruz. Mustafa Kemal Paşa'ya Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ve son olarak da ünvanı Atatürk soyadı kanunuyla birlikte Atatürk'e fakat ondan sonraki siyasetçiler de kendi dönemlerinde, kendi şartlarında ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama Türkiye artık başka bir yere geldi. Iktisatçı Rostov Türk, bunu ekonominin harekete geçiş safhası bir de şeyden kalkarak uçakların zeminden kalkışlarından ödünce alarak tek kalkış noktası diye ifade ediyor. Türkiye artık kalkış noktasında. Uçak yukarıya doğru gidiyor. Bunu kimse bir daha geriye çeviremez. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ancak demokrasiyle olur. Demokrasi için olur. Bakın Türkiye'nin en çok kriz yaşadığı dönemler hangi dönemlerdir? Türkiye'nin kriz yaşadığı dönemler Dışarıdan yapılan müdahalelerin, IMF'in, Dünya Bankası'nın, Uluslararası Sermaye Merkezlerinin Türkiye'ye dayattığı politikaların sonucu olarak ortaya çıkan kriz dönemleri ve o krizler sonunda da yaşanan askeri darbe dönemleri, Türkiye'nin felaket dönemleri onlardır. Emeğin bütün kazanımlarının yok edildiği dönemler onlardır. 12 Mart, 12 Eylül, 27 Mayıs, 27 Mayıs Türkiye'ye bir deli gömleği, bir MGK anayasası dayatmıştır. Yani MGK anayasasına milli güvenlik Kurulu'nun meclisi yok ettiği bir yapı. Türkiye 15 Temmuz'da da aynı müdahaleyi yaptılar ama 15 Temmuz'u biz birlikte yendik. Türk milleti. Dolayısıyla artık Türkiye bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edecek. Demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecek, kalkınma yolunda ilerlemeye devam edecek. Elbette şimdi büyük sorunlarımız var. Özellikle bu dünyada meydana gelen pandemi sonrası ekonomik çalkalanmalar, kriz onun dalgalarının en fazla etkilediği ülkelerden birimiziz. Niye? Çünkü batılı gelişmiş ülkeler bu krizin yanında bir de Türkiye'ye ambargolarını görüyorlar Siyasi ambargo ne diyorlar Türklere? siz Akdeniz'den çekilin. Akdeniz'de sizin bir hakkınız yok. Siz sadece sahillerde denize girebilirsiniz. Akdeniz kimin? Akdeniz'den Türkleri kovmak. On binlerce kilometre öteden Amerika geliyor, Türkleri Akdeniz'den kovmaya çalışıyor. Fransa geliyor, Türkleri, İngiltere, bütün Batı sistemi neden? Çünkü Batı sistemi bugün kapitalizmin İleri aşamaya geldiği ülkeler yaklaşık yüzyıldır yıldır sistematik olarak dünya üzerinde bir hegemonya kurdular. Bu hegemonya kırılıyor. Bu hegemonya çölüyor. Batı sistemi kriz içerisinde. Niye? Çünkü Asya'nın uyanışı başladı. Çin'den uzak Asya'ya kadar, bölgemizdeki ülkelere kadar bu uyanış karşısında batı yeniden hegemoniyasını takip etmek için bölgeye müdahale ediyor. Akdeniz'i kontrol etmek istiyor. Ege'de Yunanistan'ı kışkırtıyor. Ama Yunanistan değil, biliyorsunuz oraya bir işlerini kuranlar. Sonra Türkiye'ye karşı PKK, PYD örgütünü kiralık olarak dolarla maaşa bağlayarak o katilleri Türkiye'ye saldırıyorlar. Batı sistemi Hala emperyalist araçları kullanıyor. Nedir emperyalizmin araçları? Iş savaş çıkarmak, mezhep ve etnik savaşlar çıkarmak. Sonra demokrasileri istikrarsızlaştırmak, ambargolar ambargoları uygulayarak o halkı teslim almak. Türkiye artık teslim alınacak bir ülke değildir. Buna karşı mücadele ederken hangi partil olursanız olun, Hangi görüşe mensup olursanız olun. Türkiye'den yaraysanız, Türkiye'nin bağımsızlığından yaraysanız, Türkiye'nin demokrasisinden yaraysanız Batı emperyalizminin bütün Türkiye'yi, Türkiye karşıtı politikalarına dur demek zorundasınız. Bu bizim siyasi tavrımız değil. Bu bizim milli tavrımız. Dolayısıyla bugün Suriye'de Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı bir terör devleti kurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri binlerce tır silah gönderiyor. O katillerin şefleri Amerikan karargahında saklanıyor. Bunları çıkaramıyorlar. Çıkardıkları zaman Türkiye'nin nasıl operasyon yaptığını altyazılarda izliyorsunuz. Bu katiller sürüsüne Türkiye'nin vereceği cevap açıktır. Türkiye'yi bölemezsiniz. Türkiye'yi teslim alamazsın diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, işçilerin emekleri ve vatanları var. Türk milleti bin yıldır bu topraklarda yaşıyor, önümüzdeki bin yıllarda da bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Bundan buna kesinlikle inanıyoruz. Bizden önce burada yaşayan medeniyetlerin ne hale geldiğini arkeologlar ortaya koyuyorlar. Aşağıya doğru gittikçe kimlerin uyduğunu görüyoruz. Ama üstünde biz varız ve biz de yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla biz bu sorunların farkındayız ve bu sorunlara karşı çözüm üretmeye, demokrasi içerisinde kalkın alarak büyüyerek ve sorunlarımızı çözerek çözüm üretmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, elbette ki ekonomik çaldantılar özellikle hem de öncelikle emekçilerin sabit gelirlerin gelirlerini takip ediyor. Onların hayatlarını takip ediyor. Biz sosyal devlet sorumluluğuyla buna karşı çeşitli tedbirler aldık. Ben öğrencilik yıllarımda Ankara'da bir tekstil fabrikasının atölye diyelim. O zaman fabrika deniyordu ama basit bir atölyeydi. Duvarına asgari ücret, vergi dışı bırakılsın yazısı yatan birisiyim. Başkanlarımız aldılar, asgari ücret, sadece asgari ücretten değil, bütün ücretlerden ücretlerin gelirinden asgari ücret oranında vergi dışı bırakılması benim çalışmalı bakanlığım döneminde, benim hazırladığım çalışmayla, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki desteğiyle çünkü başkanlık sisteminde siyasi iradenin kararı gerekiyor. Desteğiyle yasalaştı ve uygulamaya konuldu. Buna rağmen biliyorum ki ücretlerin üzerinde hala vergi dengesizliği vardır. Bunun da çözülmesi konusunda hem Türk iş Başkanımızın hem FİSK Başkanımızın kendi imzalarıyla bana getirdikleri, benimle çalıştığım bir konu var. İnşallah onu da çözeceğiz. Ben hiçbir konuyu, hiçbir konuyu seçimden önce yapalım. Seçimden önce bitirelim. Böyle bir derdim yok. Biz zaten önümüzdeki dönemde iktidarda olacağız. Dolayısıyla o konuda biz çözeceğiz. Kimse yetişe etmesin. Değerli arkadaşlar, tabii birçok konuyu ele aldı. Daha yeni mecliste daha mürekkebi kurumamıştır. Geçici işçiler sorunu çöktü. Ben ekibinde genel yönüydüm. Demir Yolları genel yönüydüm. Ergun Bey o zaman da Demir Yol İş Başkanıydı. O zaman geçici işçiler sorunuyla karşılaşmıştım. Benim de geçici işçilerim vardı. Bugün ne var? Bu ne bitmeyen bir geçici işçilik Dedik ve o sorununda çözme fırsatı bulduk. Bize nasip oldu. Onun için ben her sorunun çözülebilir sorun olduğunu düşünüyorum. Her sorun. EYT yirmi yıldır çözülmeyen bir sorundu. EYT sorunu çözün. Ben şunu ifade edeyim. EYT'lilerin büyük kısmı yaklaşık dokuz bin kişisi işçiydi arkadaşlar. Çalışan işçiler, emekçiler onların sorunu çözdü. Onlar Nisan'ın birinden itibaren hak edenleri iki maaşla çalışacaklar. Onlara çalışma imkanını da önünü açtık biliyorsunuz. Ne yaptık? Sosyal güvenlik destek primini aşağı çekerek işverenlerin onların çalışmasına imkan vermesi halinde avantajlı olmasını temin ettik. Dolayısıyla bütün bu sorunlar çözülebilir sorunlardır. Sayın Genel Başkan bahsetti. Tabii taşeron işçiliği, taşeron işçiliğinde de Türk Devleti çok büyük bir çözüm gerçekleştirmiştir. Ama işte kitlerde kalan bir o zaman 80 bin civarında bir arkadaşımız. Ondan sonra da bazı kuruluşların yeniden taşeron işletmeciliğine müracaat etmesi sonucunda artan sayılar var. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Önümüzde her çözülecek her dosyayı çalışıp kapatıyordum. En son kapattığım dosya geçici işler dosyasıydı. Şimdi de önümüzde bu duruyor. Bunu da çözeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Tabii toplu sözleşmemiz devam ediyor. Sayın Başkan bahsettiği 700.000 bin yaklaşık kamu işçisiyle toplu sözleşmemiz devam ediyor. Toplu sözleşmede iki sene önce o zaman Ağustos ayında bitirebilmiştik. Ağustos'ta imza attığımız zaman bütün kamu işçileri teşekkür etmişlerdi. Hatta kendileri bütün iş kıyafetleriyle, madenciler, baretleriyle gelip Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür etmişlerdi. Birlikte bir fotoğraf vermişlerdi. İnanıyorum ki bugün de aynı tabloya ulaşacağız. Aynı şekilde çalışanlarımızı, emekçilerimizi mutlu eden bir sözleşme imzalayacağız. Değerli arkadaşlar. Türkiye birçok şeyi başardı ama benim yapmasam üzülürüm dediğim birkaç konu var. Onların altını çizeyim. Onlardan birini de önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Sendikalaşma oranını yukarıya çıkarması lazım. Demokratik toplum, örgütlü toplumdur. Örgütlü toplumun temelinde de işçilerin örgütlenmesi var. İşçiler örgütlenmeden diğer örgütlenmeler sağlam temellere dayanmazlar. Sivil toplum güçlerimiz. Onun için biz örgütlü iş yerlerine imtiyaz, ayrıcalıklar veren bir uygulamayı Beyaz Bayrak projemizle önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tabii biraz önce başkan sor, sordu onu ne yaptınız diye örgütlemenin önünde bir yönetmelik engeli var. Özellikle iş e, barışını bozan daha çok işverenlerin, örgütlenmeye karşı olan işverenlerin örgütlenmeye engelleyen bir yönetmelik. O değişiklik, değişiklik hazırlığını tamamladım. Sizlerin onayına göndereceğim. Çünkü biz burada birlikte çalışıyoruz. Sosyal ortaklarımızla birlikte, işçi ve işveren sendikalar, sendikalarımızla birlikte çalışıyoruz. Sizin onayınızla geldi, geçtikten sonra sizinle mutabakat sağladıktan sonra üzerinde birlikte oturup konuşacağız ve yayınlayacağız. Dolayısıyla <gülüyor> örgüt önündeki engellerden birini de ortadan kaldıracağız. Tabii esas büyük sorunu çözemedik. Esas büyük sorun bizim Toplu Sözleşme İş Kanunu, Toplu Sözleşme Kanunu, Sendikalar Kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onda da bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademik kurul kurdum. de bir akademik çalışmanız olduğunu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçiririz. Değerli kardeşlerim, değerli emekçiler, değerli metal işçileri. Türkiye büyük bir ülkenin adıdır. Türkiye sadece 85 milyonluk bir ülke değil, büyük bir tarihin üzerinde duran bir ülkedir. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de İktisat Kongresi'nin ne referans verilen bir toplantı yapıldı ve o toplantıda bir Türkiye düşmanı Mustafa Kemal'in ilk birinci İktisat Kongresini yapan Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün hatırasına da saygısızlık yaparak 100 yıllık cumhuriyeti bitireceğiz. Onlara buradan şunu sesliyorum. Cumhuriyetin 100. yıl 100. yılındayız. 3. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Türkiye cumhuriyeti yüzlerce yıl yaşayacak. Başta Amerika olmak üzere batılı küresel güç merkezlerinin istihbarat örgütlerinin desteğiyle Türkiye'ye karşı kirli bir mücadele yürüten cinayet örgütünün bir mensubudur. Onun hiçbir sözcüsü Türkiye Cumhuriyeti'ne laf söyleme haddine sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün de sözüyle ilerlevet var olma sizin gibi hat sizlerin varlığını bile kimse hatırlamayacak. Değerli medyacılar, sevgili metal işleri, biz yürüyüşümüze devam edeceğiz. Birlikte yürüyeceğiz. Birlikte başaracağız. Şuna inanalım ki Türkiye'nin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Türkiye bugün küresel sistemin baskısı altında her şeye karşı yürüyüşüne devam edecektir. Cumhuriyet de ilerler devam ediyor Hepinizi saygıyla